3'er otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yoğun olarak dönüşümünü yaptığımız ticari taksilerle alakalı birkaç bilgiden sizlere bahsedeceğim. Biliyorsunuz geçmiş videolarımızda da olduğu gibi ticari taksilerde yoğun olarak dönüşüm yapıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız üçer otogazı tercih ediyorlar. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Ve buradaki en önemli kriterimiz LPG kiti tercihi yaparken arabanın motor tipi ve ek çok çok önemli olan bir diğer husus ise burada yapacak olan kaliteli bir LPG montajı arkadaşlar. Üçer mühendisliği olarak zaten biliyorsunuz yaptığımız montaj kalitesi vesaire bunlar tartışılmaz. Gayet her şeyimiz şemaya uygun fabrikasyon tatta tüm montajlarımız devam ediyor arkadaşlar ve bir diğer hususta da bahsedeceğim son zamanlardaki akaryakıt zamlarından sonra da e, şu anki yakıt tasarruf oranlarımız %35'lere dayandı diyebilirim arkadaşlar bu tabiki de yine kullanma koşullarına ve e, arabanın motor hacmine göre bu esneklik sağlayabiliyor ama ortalamada %35 net bir yakıt tasarrufu sağlıyoruz diyebiliriz. Ortalamada günde ticaret taksilerimiz biliyorsunuz 400-500 bazı ticaret taksilerimiz yine 600-700 km kadar yol yapıyor ve bu da Günün sonunda akaryakıtta nereden baksanız 200-250 TL gibi bir yakıt tasarrufuna sebebiyet veriyor ki Bu zamanda günde 250 TL akaryakıttan kar etmek ciddi anlamda arkadaşlarımızın cebine de yardımcı oluyor Buradan tüm araç sahiplerine bir kez daha belirtmek isterim ki şu anki LPG ve benzin birim fiyatları arasındaki makasımız 6-6.5 TL'leri buldu. Bu da ciddi bir fark ve şu anda dediğim gibi her 100 TL'de 35-40 TL gibi bir yakıt tasarrufunuz oluyor. Bu 1000 TL'de 350-400 TL'leri bulacak. yakıt tasarruf oranınız. Bu da Ay'a vurduğumuz zaman ciddi anlamda bir yakıt tasarrufuna sebep verecek. Hem çevreci yakıt hem de cebinize karı olan bir akaryakıt sistemidir LPG arkadaşlar. Buradan LPG'le alakalı... Sorularınız, düşünceleriniz, kafanızda kadar herhangi bir soru problem var ise gerek sosyal medyadan olsun, gerek CSM numaralarımızdan olsun 724 bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere fikir vermek, sizlere yardımcı olmak için bizler buradayız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.